İster askeri, ister sivil pilot olsun, uçuş eğitiminin en önemli ayağını simülatör oluşturuyor. Hava yolu pilotları 6 ayda bir eğitimlerini simülatörde tazeliyor. Türkiye'nin yazılım ve simülasyon merkezi Ava uzun yıllardır askeri pazarda edindiği simülatör tecrübesini artık sivil sektöre aktarıyor. Hedef dünya pazarından pay almak. Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bugün Ankara'da Havelsan tesislerindeyiz ve çok özel bir uçuşa katılacağız. Arkamda görmüş olduğunuz Airbus A320'nin Neo serisinin simülatörü Havelsan tarafından burada tasarlandı ve önümüzdeki dönemde işlemler bittikten sonra Türk Hava Yolları'nda hizmete giriyor. Daha önceden Havelsan 737 NG olarak adlandırılan simülatör ailesini yapmıştı, şimdi yeni bir tip katıyor ve önümüzdeki günlerde A320 arkasından Boeing 737 Max simülatörleri gelecek ve da bu pazardaki ağırlığını daha da arttıracak. Şimdi A320'nin içine geçiyoruz ve özel bir uçuşa çıkıyoruz. Şu an A320 NEON'un içindeyiz, hocamızla birlikte o sol tarafta kaptan pilot yerinde ben de sağda ikinci pilot olarak oturacağım. İstanbul Havalimanı'ndan kalkacağız, nereye gideceğiz bir bilgi verir misiniz? Atatürk Havalimanı 2-3 iniş olacak, şu anda 17 soldan kalkış yapacağız. 4.000 feet irtifaya tırmandıktan sonra e, Beykoz üzerinden 2-3 e, ailesi olarak e, fix, son final fix e capture olacağız. Bu arada şunu da belirteyim. Simülatörde maske kullanılıyor. Niye maske kullanılıyor? Çünkü pilotlar, uçuş öğretmenleri, kalabalık en az 3-4 kişi simülatör içerisinde yer alıyorlar. Evet. Ve tabii ki yakın temas nedeniyle sosyal mesafenin ne yazık ki şartlar nedeniyle çok fazla korunamadığı için uçuş ekipleri, öğretmen pilotlar, öğrenciler maskeyle uçmak zorundalar. Evet. Bu galiba şu anki uluslararası kural bu. Aynen katılıyorum. Ee, Koronavirüs tedbirleri geri bunu uyguluyoruz. Şimdi pis başındayız ve kalkıyoruz. Evet hocam. İyi uçuşlar. İyi uçuşlar olsun. Süretimiz artıyor. 80'nat 100'ü geçtik. Underlands. Viva. birlikte kalkışımız gerçekleşti. Şu an Atatürk Havalimanı'na doğru gideceğiz. İstanbul Havalimanı'ndan kalktık. Kalkışımızı tamamladık. Şu an 4000 feet'e doğru devam ediyoruz. Mutuhaf kız, e, henüz daha bitmedi kalkışımız. Flaplarımızı aldık. Evet. Işıklarımızı kapattık. After takeoff çekilisi yapmış kabul ediyorum dört gün fıta tırmanlıyoruz, süretimiz olacak. Beykoz'daki VR'ın üzerine doğru gideceğiz. Ondan sonra dönerek Atatürk Havalimanı için yaklaşıyoruz. Geçmişsine hayaletsiz bir otelant deneyeceğiz ki simülatörümüzün otelant ketri delta kapasitesinin olduğunu göreceğiz. Ee, ellerimizi kumandadan çeksek bile sistem simülatör otomatik inişleri gerçekleştirecek. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ben de ilk defa yaşayacağım bunu kokpitte. Aynı, Aynı zamanda uçuş esnasında değişik hava koşulları yaratma imkanımız var. Tribülans, efendim e, bulut durumu, gece gündüz şartları, bu tür e, çevre şartlarını yaratabiliyoruz. Bu arada dışarıdaki Arazi yapısı, yerleşim birimleri, şimdi kar yağışı başladı. Bunlar açısından da havelsan mühendisleri görselle de büyük önem vermişler. Bunlar da tabii ki eğitimin bir parçası. Şu an galiba dışarıdan bir yıldırım mı isabet ediyor o sesleri alıyoruz ama. Efendim evet. e çifti. Evet. Evet. Bu gereği ailesi yapacağımız için ailesi de. Evet. Bastık. Tanıtmasını aldık. Rahatlerden doğrulamasını yaptık. Performans 5 ilgili değerlere giriyoruz, testi hizmetlerimiz tamamlandı. Bekos istikametine devam ediyoruz. Daha sonra 2-3 final fix için ayrısı capture operası. Onun için Approach butonuna bastık. Otelant yapacağımız için 4 radio e, şartları yarattık. Karşımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru gidiyoruz. Beykozo bölgede orada bir Viar istasyonu var. Onun üzerinden dönüşümüzü yaparak Atatürk Havalimanı için e, uçuşumuza devam edeceğiz. Güzel bir İstanbul manzarası üzerinde uçuyoruz. E, yavaş yavaş Halic'in üzerine doğru geleceğiz. Topkapı Sarayı sol tarafımızda kalacak. Ve arkasından Atatürk Havalimanı için e, pistlerini zaten gördük. E, şu an tek pist var Atatürk Havalimanı'nda ailesi oturacağız sonra inişi simülatör kendisi gerçekleştirecek herhangi bir müdahalemiz olmayacak e, D seviyesi simülatörlerde bu özelliklerin olması büyük önem arz ediyor ve yaklaşmamızı yapacağız yavaş yavaş kaptanımız uçuş hazırlıklarını bir yandan kontrol ediyor e, etkilerine bakıyor hocam ailesi oturduk mu ALS iki ayrı yaklaşma e, hem alçalma hem de istikameti koruyarak çok hassas bir şekilde sıfır neredeyse metre görüş şartlarına kadar otomatik bir şekilde yapıyor. Tabi ALS'de bu sistem olması gerekirken uçakta da bu sistemin olması, pilotların buna göre eğitimlerinin olması ger ge gerekiyor. Uşağada iniş hazırlığımızı Yani göre de e yaklaşıyoruz. Yani dokunmadan uçak kendisi gelip evet. frenlemeyi, yavaşlamayı o pist içinde yapacak. yaratırsa otel daha Şu an sanki sis varmış gibi pisti bin fit'teyiz yaklaşık 330 metrede ama görmüyoruz. Hatta gece görüntüsü bile verildi şu an. Grafikler açısından gayet güzel. Son hazırlıklarımızı kaptanımız yaptı. Bende çektiği sınırı tamam. tamamladık. Tamamladık. Simülatörün güzelliği gece gündüz fark etmiyor. Bu arada sahil yolu bağlantısı vardır. Orada giden araçların lambalarını bile görüyoruz. Yani o detaylar da düşünülmüş. Bu da gerçek hayata yakınlık açısından önemli bir faktör. Yaklaşma süretimiz 120 nat. Yaklaşık 200-220 km civarında. İyice görüş düşmüş vaziyetinde. Hiç neredeyse pistin yaklaşma ışıkları dahil görmüyoruz. 200 feet. Artık şu anda böyle bir hayal hayal görmeye başladık. Uçağımız geliyor. Ve 2-3 pistine şu an teker koyduk. Hemen motor frenlerimiz, reverse'lerimiz açılıyor. Süratimiz Süratimiz 60 nat, 40 nat yavaşlıyoruz ve biraz sonra duruşumuz gerçekleşip pisti no, terk evet. edecek. Lovizy no, Bildi'de evet, şart e, sarı şi, e, şeridi takip etmektir. Bize kılavuzluk yapıyor ve hangi taksiyonla terk edeceğimizi bize yardımcı oluyor. O nedenle Lovizy no, Bildi, çizgiyi ve sarı çizgiyi takip ediyoruz. Siz hem sivil hem askeri tarafta çok sayıda simülatörle uçtunuz. E, Havelsan artı ne koyuyor bu simülatörlerin üzerine? Ne fark var? Bir de böyle bir tecrübe açısından sizden birkaç cümle alabilir miyiz? Tabii yerli ve milli olması açısından e, çok önemli. E, bugüne kadar aldığımız simülatörler yurt dışında değişik firmalarda temin ediliyordu. E, sadece Türk Hava Yolları değil diğer şirketlerimiz söyleyebilirim. Ama şu, şu anda ilk defa Türk Hava Yolları'na hem e, mühendisiyle hem de teknisyeniyle artı biz gibi iki arkadaşız yerli pilotlarımızla simülatör üretmekten gurur duyuyoruz. O nedenle e, bir ad, ilk adım açısından çok önemli gerisi gelecektir. Şu anda Türk Hava Yolları'nın Sedat Şekerci Eğitim Merkezi'nde simülatörümüz konuştu durumda ve oradaki operasyonlarına devam ediyor. Hemen akabinde tur ile yaklaşık 1,5 yıl önce imzaladığımız kontratla beraber toplam 5 motor daha tedari gerçekleştireceğiz. Bunlardan 3 tanesi Airbus A320, Sionio ve PW motorlarına yönelik çözümlerimiz. 2 tanesi de Boeing 737 MAX platformu yönelik çözümlerimiz olacak. Hepsi yine aynı merkezde, aynı eğitim merkezine teslim edilecekler. Hareketli olarak adlandırılan simülatör pazarında çok az imalatçı var. Önemli bölümü de Amerika veya Avrupa merkezidir. Havaysan askeri alandan sonra sivil simülatör pazarında da geliştirdiği farklı ürünlerle bende varım, diyor. Türk Havayollarının ardından hedef dünya pazarına açılmak. Bu konuda en önemli avantaj ise satış sonrası verilen destek. Türkiye'nin yazılım ve simülasyon merkezi Havelsan, havayolu simülatörlerinde yakın zamanda yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.